Stop 8030 do karanlık want 8.030 ya Karanlıktı yıllar yaşayan mamanda Olsun anıtımda girmek için sabırsızlık da Bekliyorum silsile yalancı bir dogman Kabul et başardım yalandan 20 yıl çok fazla Onu düşürelim raça seni rahmaklar, dil inmeli aşağı Sinsilik içten ağlaşa Etmeli tembeli intisap Tutkeni şimdilik bırakma Doktoru çareyi bulamaz Dur dedim güvende ilaha izledi bitmedi fırtına Doppler bana at, hanılardan kurdu var Renner'ları koyup plak, karışıyor hep kafam Gereğini gidip yap, kağıdayal ateş bas Tüzelecek sanmadan ölü düzen, ölü aş Ölü beden mental crush, dur ve çabala Yerin yedik at altından çıkıyorum refah Saneleri kovala, yine hayat duramaz Bir şeyleri almadan kayıp ruh ve karnevan Göremiyorum artık Beni bunlarla bırakmayı. Ve hayatın zancıları Yalanlarından bıktım mı kim dedi? Bulumun kere de sormadılar Üzerime düşene bitti aya. ya Ya git ya da gel kurtar Ya bit ya da kur baştan Bitenin arkasından yak sigara Ufuk çok uzak geldi bana Seçtim kalmaya yer altında Zor bir işi kendine babalık yapma Hepsi aynı onlar boş kat Farklı kaldın tabi düş tanıcan Çok yakında sende iyi olacaksın Küçük silah çok yıpranacağız kimde değildi ki boktan hayat Eğilmiyor ama yaş Bu ağaç yalnızlığı beynime kotladın. Yapmam Hadi. gerek müzikte kanahta Her günün sülüm zaman Her günüm geçer aynı monotu Fazılmakla turnaklarım uçuyor Tanrı planı yaptı izliyor Koş sonuç boş Kaç dur attım saymayı unuttum Aklıma gelen her şey Zihnimi kaybettiriyor Sorumda artık gelecek istiyor yatırım Psikiyatri koridorları Dumandan da ne Dım anılarım içinde dualarım ilahi sorunlarım ilgisizdi tanrım suçlu ben sayıldım yok kefenet de bir adım diyor sıratı nereye giderse taşlı yollarım yükseliş yaşamadan be çakıl çakıl taşları dizini kanatır omzumda yorgunluğun az hafif değil bir yazdığım satır monoton yaşam zihninde aratıp bulamazsın yok bir çıkışı halkta kelimeler yanlış önemsenmiş kimseler suçsuz ödetilen o bedeller gecen bunları görmeden Demiyorum bile keşke ölseler Söylenen her sözü örseler Geçmişi film yaptım görseler izlemeden geçemezsen senin gelişine poz var Bırak peşinde dönsün dönenler Boş var Yerini göremeyen tökezlersen Poz var Peşinde dönsün dönenler Boş var Yerini göremeyen tökezlersen Poz var Bırak peşinde dönsün dönenler boş var, yerini göremeyen tüketsler sen boz var. Peşinde dönsün dönenler boş var, yerini göremeyen tüketsler sen boz var.